My Life Danışmanlık Ekrem Çulfa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sunar. Kıymetli dostlar, nerelerdesiniz? Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programındayız. Business Channel Türk TV stüdyolarında ve çok kıymetli bir konuğum gelmiş Kayam Bölükbaşı hocamız hoş evet, geldiniz hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? İyiyim, sağ olun. Sizleri sağ olun. 10 numara 5 yıldız. Niye diyeceksiniz? <gülüyor> Azerbaycan'dan tut Türkiye'den dünya geneli Orta Asya'da Amerika'ya kadar renk evet. e, e, terapisi olsun, evet. ilişki terapisi olsun. Evet. Destek olduk. Dün bir danışanın satış temsilcisi Türkiye satış Rekortmeni ona dedim evet. ki bana uzaylı danışan getir <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? çünkü niye evet. uzaylılar da kendi arasında savaşa tutunursa evet. e, sizin e, önerdiğiniz gibi giyinmezlerse <gülüyor> renklerine dikkat etmezlerse kecilik uyumlarına evet. dünyadaki savaş uzaya da sıçrayacak Sıçrayım. veya uzaydaki sorun Türkiye'ye evet. ama esas bugün hocam sizde futbol takımlarında bazı işler yolunda gitmiyor yani evet. 4 büyük ya da 5 büyük dediğimiz takımlar bazen öyle güçlü transferler yapmalarına rağmen, tabi bunlar madden, görüntü olarak ama renk ve kişilik olarak doğru kişileri transfer etmedikleri için evet. başlarına doğru antrenör, ekip doğru kişilerden oluşmayınca koskoca takımlar yerle bir olabiliyor. 8-0 yenilen takımlar var. Evet. Ben söylemeyeyim, kendileri biliyorlar evet. yani. Yani bir mahalle takımına bile Türkiye Liglerinde veya değişik kupalarda koskoca takım ikincilik takımına, üçüncülik takımına yenilebiliyor. Evet. Yani Ama ne oluyor da bu Liverpool gibi, işte Barcelona gibi büyük takımlar e, bu kadar başarılı olurken bir anda Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar hiç beklenmedik anda bu marka takımlar, Onların biliyorsunuz şirketleri de var artık. E, tabii. Bayağı büyük bir evet. oluşum. E, e, yeniliyorlar. Yeniliyorlar. Şöyle onlar şimdi daha çok kupa maçlarında yedek takımlar çıkardıkları için oluyor bunlar. Onlar mı? E, tabii kupa maçlarında çünkü e, ikinci, üçüncülük takımlarına denk düşüyorlar. Bunlar da işte yedekteki oyuncuları denemek için o maçları onları çıkarıyorlar ama asıl sorun tabii farklı yani. Şimdi kulüplerdeki problemlerin ee, Hocam bu programda gitme... işte sizden dört büyükler evet. milli takım ve diğer futbol kulüpleri hakkında konuşacağız ama evet. ama seyircilerimize küçük bir ben e, hatırlatma yapayım evet. Kayhan Bölükbaşı hocamız e, sanatçı aynı zamanda ressam evet. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Sergileri ve İstanbul Dünya Kadınlar Günü Projesi Müellifi renk bilimci ikili ilişkiler uzmanı kişilik ve uyum analisti Hocamız şimdi bize hocam şöyle evet. bir soru geldi evet. takımların forma, ışık, renk ve leke düzenlemeleri nasıl olmalı bir evet. bilinmeden yapılan hatalar forma ve diğer tüm iç ve dış giysilerin renklerinin takımlar üzerinde fiziksel, psikolojik ve ruhsal takım ruhu etkileri nelerdir? Evet, işte asıl mesele zaten. Asıl mesele bu. Tabi şimdi burada yani kulüplerde işlerin iyi gitmemesinin bir takım sebepleri var. Bunları konuşmak için zaten e, buradayız. Şimdi önemli önce öncelikle ışık bir en önemli enerji kaynağımız biliyorsunuz. Evet. Işık olması hayat da olmaz. Kesinlikle. Her taraf karanlık olur. Işık e, olmayınca renk, e, enerji ve yaşam olmuyor. Renk ışıkla beraber oluştuğu için bir enerji ve canlılar tarafından emiliyor bu yani bu tamam. şekilde. Bir de her rengin kendine göre insanlar üzerinde etkileri var. Ee, fizyolojik ve psikolojik ruhsal etkileri var. Aynı zamanda her insanın bir kişilik içgüdü, barışık olduğu renk bulunuyor hocam. Ee, İnsan bedeninde yedi renkle eşleşen, hızla dönen tekerleklere benzeyen şakralarımız var. Bunlar e, her biri yedi temel enerji merkezi yani oluyor. Her biri farklı renkle yani yedi tane renkle eşleşir bunların. E, bunlara e, aynı zamanda e, tekerlek de denilebiliyor yani. Her bir şakranın farklı bir enerji farklı bir rengi, özel fonksiyonu var. Her biri şuurun bir yönünü yansıtıyor yani şuurumuzun. Belirleyici özellikler taşıyorlar. Yaşamımızdaki her şey gibi şakralarda ses, ışık ve renkle ilişkili evet. oluyor. Yani bu evet. renk şakraları vücudumuzdaki. Bu enerji merkezlerinin tetiklenmesi uykuda olan yaşam enerjilerini harekete geçiriyor hocam. Kişilerde fiziksel, psikolojik etkiler, farklı duygular oluşturuyor. Yani evet. bu bu enerji merkezlerinin evet. harekete geçmesi evet. ee, renk enerjileri insanları düşünce, his, duygu ve çevremizdeki nesnelerden bize yansıyarak etkiliyor renk enerjileri evet. insan karakterindeki değişimler renk ışınımları ile yönetiliyor yani insan karakterindeki değişimler evet. renklerin ışınımlarıyla ile yönetiliyor insanın oturmuş rengi karakteri esas oluyor yani her insanın bir e, oturmuş rengi var ve bu da bir karaktere yansıyor. İnsanın kişiliğine, karakterine yansıyor. Kişilerin duygu dünyaları ve genel mizaçları da manyetik atmosferin bir ürünü oluyor. Yani kişilerin duygu dünyaları ve genel miz mizaçları da manyetik atmosferin bir ürünü olmuş oluyor yani. Şimdi renklerimiz hem kendi kişiliğimiz hakkında bize bilgiler veriyor hem de Beraber olduğumuz kişiler hakkında bizlere ipuçları veriyor evet. Renkler yani hepimizin e, Her insanın farklı bir içgüdü renkleri var hepimizin Renkleri farklı e, bun, Bunları da tabi Şöyle tespit ediyoruz isim İsim ve Tespit ediliyor e, bunlar e, Rengimiz tutmadı elektrik alamadım evet. Gibi deyimler gerçekten de bununla çok ilişkili Mesela, Kesinlikle bu evet. adamı gözüm tutmadı veya, veya içim ısınmadı, ısınmadı yani Mesela rengim tutmadı yıldızımız Yıldızın, barışmadı yıldız, tabii, yıldız da çok, önemli, çok tabii. önemli yani yıldız da burçlar insanların doğum tarihlerine göre işte yapıları karakteristik kişisel yapıları da yıldızları oluyor zaten bu renklerle yıldızları bir arada zaten işliyoruz yani doğum yani. tarihleri işte günü saati tabii doğum tarihi günü saati yükselenlerini yükselenleri, bulur, şey yapar ya yani, isim soy isimlere isim soy isimden renk renklerini buluruz. Renkleri de yine o kişilikler hakkında bize yani isim ve soyadlarımız kişiliklerimizin barkodlarını oluşturuyor hocam. Peki bir yani, kişi ismini ya da soyadını değiştirdi. Ne öyle? olmaz? İlk yazıldığı neyse oradan. Ha, ilk Tabii ilk verilen isimdir önemli olan. Sonraki değişimler e, kaydeyi, kaydeyi bozmaz yani. Bu zaten yıllarca gelen bir gelenek. Tabi, tabi. Yani mesele ilk doğduğunda çocuğa verilen isim ve soyattır. Bazıları soyatlarını değiştiriyor. Sonradan değiştirdiyse olmaz ama doğduğunda ne yazıldıysa adına, soyadına bir de takma isimli olanlar var. O da şey değil. Yani nüfus kağıdındaki kayıtlı isim Resmiyet çok önemli. isim ve işte doğum tarihi doğruysa doğum tamam. tarihi Bunlardan analiz yapıyoruz zaten insanları işte ikili ilişkilerde birbirlerine olan uyum derecelerini işte bunlar tabi ikili ilişkilerde olduğu için olduğu gibi takımlarda da yani ta, takımlarda da bu şekilde analiz. özellikle tabi takım takımlarında futbol basketbol, voleybol, hepsi takımları. yani takım halinde spor takım halinde oynanan bütün spor dallarında oradaki oyuncuların hem renkleri hem yıldızları birbirine ne kadar uyumluysa o takımdan o takımda takım ruhu oluşuyor işte hocam. Yani o takımdan performans almak daha Peki daha fazla performans. Peki bunlar yöneticiler de dahil mi? Yöneticiler ayrı. Yani Yönet antrenör. Değil. Yöneticiler çünkü yani biz takımlarla, antrenörün takımla olan tabi her her oyuncuyla antrenörün teknik adamın uyumlu olması söz konusu olamaz çünkü yani antrenörler seçilmiş insanlar. Yani önemli olan antrenörün bu konuda yani işte tek, e, hocanın, hocaların bu konuda bilgisi yok. Zaten kulüplerin de yok. E, teknik adamların da hiçbirinin bu konuda bilgisi yok. Teknik adamlar bu konuda bilgili ol, olursalar şayet bu sefer ne yapacaklar? Bu önerilerimizi dikkate alıp Tabii danışmanlık almaları gerekiyor yani kulüp bu danışmanlığı alacak hoca, hocam sadece yani hocamlar hocanın yanında şimdi bir sürü yardımcı filan falan var ya evet yani biz aslında takım koçluğu tabii. bir yerde bu takım koçluğu oluyor takım yani. koçluğu takım koçluğu takımın e, psikolojik kişilik ki, renk hem, hem uyum hem uyum derecelerini yani futbolcuların iyi bir takım kurmak için hem uyum derecelerini işte tespit edeceğiz. Hem de eşleş, hangi futbolcu hangi futbolcuyla eşleşir? Eşleşebilir. Daha iyi anlaşır. Mevki eşleşlerinde mesela. Anlatacağım şimdi. Oraya geliyorum Hocam zaten. Hocam size güzel bir haberim var. Evet. Ee, canlı yayında seyircilerimize söyleyelim. Evet. Ee, bu arada kıymetli seyirciler görüyorsunuz. Söylemeye çok şey gerek var. Evet. Ee, takım halinde hareket eden veya edemeyen veya takımdaki bir kişinin kusuru yüzünden lekelenen, e, takım halinde hareket eden firmalar var. Evet. E, bizim bu projemize e, bize gelen bir danışan takımdaki uyumsuzlukları e, bertaraf etmek, takım uyumunu arttırmak için metro turizm seyahat firması. Tabii bak onlar e, da önemli işte. Biner kişilik evet. e, bu tür e, seminerler, eğitimler alacak. İnşallah tamam, beraber veririz. Tamam, ben işte, proje ve teklifi sundum kendilerine. Tamam, çok iyi olur. İletişim, tabii. uyum, tabii, e, uyum zaten. renkler. Tabii yani zaten Hı -hı. önce insanların ki, renklerini tespit ediyoruz. Renkler kişiliklerini ortaya çıkarıyor. Artı yıldızları, doğum tarihleri de. E, bu o zaman ne oluyor? Takım halinde bir çalışma olacaksa, renkleri nispeten birbirine uygun olan kişileri bir araya getirirseniz, şimdi mesela maçta futbol bir kulüpteki işte bir takımdaki oyuncular maç dışında mesela iki kişi birbiriyle bazıları aynı odada kalıyorlar işte şeyde kamp tabii, da, tabii. şeyde neyse kulüp tesislerinde. tesislerinde şimdi bu ilişkiler zaten bu renkler ve yıldızların birbirine çekimiyle o insanları bir araya getiriyor şeyi yani futbolcular. E tabii canım insanlar birbiriyle niye iyi arkadaş olur veya olamaz. Tabii. Bundan dolayı oluyor o gayri ihtiyar onlar farkında değil. Farkında değil. Farkında mi? olmadan bir çekim insanları bir araya niye getiriyor? Çünkü renkleri ve yıldızları birbirine uygun olduğu için geliyorlar. <gülüyor> Acaba demler i̇şte, hatırlıyor musunuz? Bir apartman işte, içinde anlık bir şey. Anlık bir şey oldu. Ben şey kapıyı öyle Tabii anlık açtım. Tesad, Tabi tesadüf karşılaştık. Bakın siz o kaç on yıldan fazla oldu. Evet. Beraber çalışıyoruz her. Yani. 2005. 24 yıl olmuş. Yıl oldu, evet. Hocam tam da bu noktada. Evet şimdi. Takımları içerisindeki uyumsuzlukların sebebi ve başarıyı nasıl etkilediğini konuşacağız. Evet şimdi. Evet, onu i̇kinci onu soru. E dur ama bit bitirmedim ben şimdi. Ha şunu. diğerini bitirelim. Şimdi tamam. mesela kulüplerde renk enerjileri konusunda bilgileri yok kimsenin. Evet. E, bilgileri olmadığı için takımlara defile yaparcasına genelde siyah ve gri ve formalar ve şortmanlar giydiriyorlar. Evet. Farkındasınız. Genelde işte zaten... ...renksiz takımlar var Beşiktaş gibi. Beşiktaş'ta her taraf simsiyah iş. Yani renk aramayın. Bazen işte bir beyaz beyaz oluyor. O da yani çok nadir. Şimdi takımlardan en iyi performansı almaları için... ...formaların ve diğer tüm giysilerin... ...renk enerjileri prensiplerine göre düzenlenmesi gerekiyor hocam. Yani renk enerjilerinin anayasası var. Yani takımlardan iyi performans almaları için... Bu Anayasaya göre bütün hem formaların hem şofmanların hem iç çamaşırlarının e, bu prensiplere göre düzenlemesi gerekir. Ayrıca her takımın renkleri farklı olduğu için oyuncular üzerindeki etkileri de farklı oluyor haliyle. Bu bakımdan tüm giysi renk e, giysileri renk şakralarına göre düzenlemek gerekir ki enerji dağılımı gerçekleşsin hocam. Yani. Ee, onun için kulüplerin bu konuda hassas davranmaları, işi keyfek eder bırakmamaları, yapmamaları gerekir. Sonra e, siyah ve gri renk olmadığı için e, enerjinin çabuk tükenmesine sebep oluyor. Evet. Yani şimdi genelde işte griyi giydiriyorlar, siyah giydiriyorlar ama bu enerjinin bitmesine sebep oluyor. Yani oyuncudaki e, ve tabii futbolcuya karamsarlık veriyor, onu depresyona sokuyor. Yani şey... Bu renksizlik e, motivasyonunu bozuyor aynı zamanda. Bunun için kulüpler takımlardan istenilen verimliği alamıyorlar hocam yani bu şekilde evet. olduğu için. Şimdi mesela şampiyonluk sıralamasında dört büyük takıma bakacak olursak Galatasaray birinci sırada duruyor. Değil mi? Yani evet. en çok şampiyon olan takım 18 veya 19 bilmiyorum kaç şampiyonluğu var. Birinci sırada. E, Fenerbahçe ikinci sırada daha az şampiyon olmuş çünkü. Beşiktaş'ta 3. sırada duruyor. Trabzonspor'da 1967 yılında kur kurulan bir kulüp olmasına rağmen yani Trabzon 52 53 yıllık bir kulüp. Öbürleri 100 yılı aşkın kulüpler. Yani Trabzon'un kuruluş tarihi onların yarısı kadar yani şey yaşı diyelim. Takım ömrü veya yaşı yaşım... tabii yarısı kadar bile yok yani. Evet. Yani buna rağmen bakın Trabzon Anadolu takımı kulübü olmasına rağmen ee, şampiyon yani dördüncü sırada Anadolu takımları arasında birinci sırada duruyor. Altı şampiyonluğu var yani. Evet. E, demek ki Trabzon 100 yıllık bir kulüp olsaydı veya 110 yıllık Beşiktaş gibi 113, 114 yıllık bir kulüp olsaydı belki Beşiktaş'tan daha fazla alacaktı şampiyonluğu. Tabii. Ya düşünebiliyor musunuz? Neden böyle acaba? İşte onu üç büyük kulübün bütçeleri aşağı yukarı aynı. Bu, yani Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bütçeleri aynı olduğu halde bulundukları sıralama renklerinin gücüne göre oluşuyor işte. Yani renklerinin gücüne göre. Galatasaray hangi renklerde? Sarı kırmızı. Fenerbahçe, sarı lacivert, Beşiktaş, siyah. Simsiye. Siyah ve beyaz. İkisi de renk değil. Ama bütçeler aşağı yukarı aynı. Ama Trabzon dediğim gibi renkli bir takım. Fakat yaşı az olduğu için şampiyonluk sayısı az ama Anadolu takımları arasında birinci sırada yani. E, e, şimdi tabii sürekli sosyal medyadan ikaz ediyoruz. Etmemize rağmen kulüp yöneticileri Beşiktaş'ı yani Beşiktaş'ı çok ikaz ediyorum. E, şeyden, Özellikle Twitter'dan siyah beyaz olduğu Kesinlikle tabii. Diğer takımlara da yazıyorum. Bazen onlar da Beşiktaş'ı özlenip siyah gri formalar yaptırıyorlar. Yanlış mesela Kayseri Spor düşme hattında gitmişler kapkara, simsiyah, eşofman ve bilmem ne giydiriyorlar. Yine onlara da yazdım bugün yani. Tabi bunların bilgileri olmadığı için konuyu henüz idrak etmiş değiller. Yani. değiller İdrak edememişler. E, Trabzon Spor'un bütçesi, 3 büyüklerin bütçesi kadar olabilseydi yani 53 yıllık kulüp olmasına rağmen şampiyonluk sayısı daha fazla olurdu yani. Bunu daha önce de söyledim ya. Çünkü şampiyon oldukları dönemlerde birlik, beraberlik, bütünlük ve amatör ruh vardı. Yani Trabzon'da o zaman oyuncular yani öyle şimdiki paraları almıyordular. Yabancı futbolcu yoktu yani Türkiye'de. Yabancı futbolcular filan yoktu. Şimdi artık şey oldu yani tamamen profesyonelce çalışıyor futbolcular da kulüpler de. Yani. Her şey büyük paralarla dönüyor. Bir futbolcu 2, 3, 5, 10 milyon dolarlar Belki daha fazla 20-30 çıkıyor yani kalitesine göre. Tabii bu futbol turaçları Anadolu takımlarının şampiyon olmalarını istemiyorlar. Ne istemiyorlar? E, i̇stemiyorlar çünkü kendileri şampiyon olmak istiyorlar. Yani. Evet. yani herkes bir bir şey var yani. Bir rekabet var. E, Tabi herkes keseri kendi tarafına yontar biliyorsunuz. E, i̇stemedikleri için onların önlerini kesiyorlar. Yani Trabzon'da bir şampiyonluğu da bir şey var biliyorsunuz Fenerbahçe ile ilgili. Aralarında bir husumet hala devam ediyor. Ancak işte çok mücadele edilerek şampiyon olabiliyorlar. Bu bakımdan evet. Anadolu takımları şu anda lider olan mesela Sıvaz Spor şu anda lider biliyorsunuz. Evet. Süper Lig'de. Spor gibi iyi kadrolar kurup yani tabi bunlar biraz tesadüfen oluyor. Tesadüfen de olsa renklerini doğru kullanıyorlar Sıvaz Spor. Onlara da tabi yazıyorum Rıza Çalınbay Hoca'ya sürekli Twitter'dan. E, takım ruhu ve bütünlük oluşturarak iddialı olabiliyorlar yani evet. rıza hoca iyi bir hoca tecrübesi var e, yani renklerini doğru kullanmışlar takım ruhu oluşturabilmişler Tabii pahalı bir takım değil ama işte takım ruhu mesela bu tesadüfen de oluşmuş ve birinci devreyi lider olarak kapattılar İnşallah sonuna kadar götürürler yani ben destekliyorum tabi evet, size futbol severler ve futbol yöneticileri ve futbolcular ve tüm sporcular mutlaka Kayhan Bölükbaşı hocamızdan My Life Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'nden takım ruhu ve renkleri konusunda profesyonel yardım alın. Neden mi? Evet. Takımlar içerisindeki uyumsuzlukların sebepleri ve başarıyı nasıl etkilediğini hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam soru geldi hemen. Evet, şimdi ben yine Telefonuma bakıyorum, tamam, yeni şimdi, soruları bu arada. Tamam hocam, şimdi takımlar da bir aile gibidir hocam. Şimdi e, oyuncular arasında uyum, denge, işbirliği, paylaşma, güven, sevgi, saygı, aynı hedefte birleşme, motivasyon varsa takımda da bir bütünlük oluşmuş demektir yani. E bunlar yoksa aileler gibi takımlarda ne yapıyor? Dağılıyorlar. Gereken performansı da alamıyorlar tabii takımlardan yani kulüpler. Takım iki maç üst üste kaybedince hoca suçlu oluyor, günah keçisi sayılıyor. Kulüp hocayı değiştiriyor, hocayı hemen gönderirler yani iki evet. maç, üç maç sonra. E, fakat değişen bir şey olmuyor. Konu hakkında tabii yöneticilerin bilgileri olsa... Danışmanlık alarak bu sorunları kulübün bütçesine göre cüzi miktarlarda maliyetlerle çözebilir ve problemleri minimuma indirebilirler. Takımlardaki uyumsuzlukların en büyük sebebi kadrodaki oyuncuların renklerinin, kişiliklerinin ve yıldızlarının uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Hocaların bu konuda bilgileri olmadığı için takım içerisindeki mevki eşleştirmelerini bilmeden renkleri, kişilikleri uyumsuz, hani pokerdeki gibi beş benzemez oyuncudan yapıyorlar. Mesela forvette veya farklı mevkide oynayan iki futbolcu birbirini kişisel olarak sevmiyorsa birbirine gol pası vermiyor, bencil davranıyor. Ee, golü kendisi atmaya çalışıyor, paylaşım olmuyor, kolektif futbol oyunu gerçekleşmiyor hocam. Evet. Yani olay budur. Sonra işte takım ruhu oluşturmak için yapılması gereken futbolcuların takım içi eşleştirmeleri var. Bu nasıl oluyor? Yani yani nasıl şimdi eşleşmeli şimdi bu da, takım ruhu oluşturması için neler işte yapmaları gerekiyor şimdi renkler kişiliklerle çok etkili hocam her rengin kişiler üzerinde etkileri farklı örneğin avrasında veya şakrasında kırmızı renk eksikliği olan birisi içine kapanık ciddi görüntü veren sakin sessiz durgun pasif bir yapıya sahiptir fiziksel olarak da düşük tansiyondan şikayetçi olur öte yandan şakrasında kırmızı yoğunluğu olan bir başka Başka bir başkası ise çok dışa dönük, aktif, enerjik ve heyecanlı fiziksel gücü fazla hayata bağlı yaşama sevinci olan bir yapı arz eder. Ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal değişimler ise anında auraya yansıyor hocam. Onun için takım oluştururken renkleri ve mümkünse yıldızları, mizaçları birbirine uygun, hatta aktif, enerjik, fiziksel bakımdan güçlü, irade gücü ve motivasyonu yüksek oyuncuları bir araya getirmek güçlü takım ruhu oluşturmak açısından çok önemli. Evet. Öncelikle mevcut kadrodaki her futbolcunun isimlerine ve doğum tarihlerinden renk kişilik ve yıldız analizleri yapılarak uyum derecelerine göre mevki eşleştirilmeleri tespit edilmesi gerekir. Futbolcuların sağ dışındaki yakınlaşmaları, arkadaşlıkları sağ içinde de devam ederse takım ruhu oluşur. Hepsi uyum içerisinde olur. Oyun içerisinde hep e, hepsi bir, birbirleriyle iyi anlaşır. Motivasyon en üst düzeye çıkar. Oyuncuların uyumlu olması takımı pozitif yönde etkiler, ayrıca futbolcunun isteğini arttırır. Özellikle mesela milli takımlarımız kadroya dahil etmek istedikleri seçilen kabiliyetli en az 50 oyuncu içerisinden analizleri yapılarak öneleme sistemiyle birbirine uyumlu iki grup takım oluştursa çok daha başarılı olacak. Çünkü milli takımlarda mevcut kadroyu sıfırdan belirliyorlar yani Mevcut bir kadro yok. Hoca istedi, istediği oyuncu, istediği kulüpten çağırma hakkına sahip. Teknik adam. Sahip olduğu için kadrodaki isabet ve uyum oranı da yüksek oluyor. Milli takımlarda o kadar ikaz etmemize rağmen bilgisizlikten dolayı yine onlar da hocam e, siyah giysiler giydirip takımın enerjisini, motivasyonunu düşürüyorlar hocam. İşte tam bu noktada hocam milli takım olsun, diğer takımlar olsun, tüm spor takımları transferlerde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? E şimdi tabii bunun için işte oyuncunun kalitesi, fiyatı yanında mevkidaşları ile olan uyum derecesi de çok önemli hocam. Bravo, bravo. Evet, evet. Gerçekten hocam harikasınız. Değil mi? Yani evet. çok önemli bir evet. yatırım transferlerde. Son saniyelerimiz hocam. Hemen evet, toparlayalım. Çok kaliteli futbolcuların bazı takımlarda uyum sağlayamadığı için yedek kaldığını şahitiz. Biliyoruz bunları. Yani oynayamadan gittiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili bir sürü örnekler sayabiliriz. Yani şu anda tabii zaman yok. Bütün kulüpler menajerlerden şikayetçi bir de hocam. Menajerler öneriyor ya futbolcuları. Menajerlerin önerdiği transfer edilmesi düşünülen futbolcunun önceden analizi yapılsa kulüp oyuncunun ...kişiliği ve genel yapısı hakkında bir ön bilgi sahibi olmuş olacak yani. Bravo, bravo. Çok Ayrıca, doğru. Değil mi? Ayrıca oynayacağı mevkideki oyuncularla olan uyum derecesini tespit ederek... ...uyumlu olacaksa transferine karar verir ya da vermez. Başkasının ipiyle kuyuya inmemiş olur. Yani menajerlerin önerisiyle değil de kendi yani tanıyarak buna karar verir... ...ve maddi kayıplar yaşamamış olur kulüpler futbolcudan gereken faydayı ve verdikleri paranın karşılığını alarak doğru karar vermiş olacaklar bu sefer. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bu konuda takım yani bu bu konu takım oyunu olan bütün spor dalları için geçerli. Yani yalnız futbol için değil. Yani takım oyunu voleybol olur, basketbol olur, ne bileyim yani buna bireysel olmayan bütün takımlar için bu önerilerimiz tabii. geçerlidir yani kesinlikle bütün yani, hocam şirketler içinde geçerli şirketler içinde bir üniforma yani var tabi her şirketin de bir çalışma takımı var bir evet, grubu var kurumsallığı ya, var ya, tabi yani sifir spor kulüpleri için değil bütün değil. kurum kurumlar için bu geçerli evet yani. kıymetli bu, bu seyirciler yani. bugün renk terapisti ilişki uzmanı aynı zamanda Takım koçu Kayhan Bölükbaşı hocamızı dünyaca meşhur, bilinen, tanınan, bütün dünya projeleri yapan uzmanımız, hatta ben size ünvanlarını bir kere daha söyleyip programımızı kapatıyoruz. Sanatçı İstanbul Uluslararası Fotoğraf Sergileri ve İstanbul Dünya Kadınlar Günü projesi müellifi, renk bilimci, ikili ilişkiler uzmanı, kişilik ve uyum analisti, Kayan Bölükbaşı hocamızı konuk aldık. Hoşça, dostça kalın. Kendinize, takımınıza, kurumunuza dikkat edin efendim. Renkleriniz, kişiliğiniz ve formalarınız uyumlu olun, olsun. Siz de formda kalın. Sevgiler, selamlar olsun. My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koştuk Merkezi'nin sunduğu yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı Business Channel Türk TV stüdyolarında bir sonraki yayında 2020 yılında da tam gaz devam ediyor olsun. Sevgiler, selamlar. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programınız sundu.